Merhabalar değerli seyirciler. 2017 yılına tam gaz girmiş bulunuyoruz. Şu anda Business Channel TV Türk stüdyolarındayız. Yeni bir iş ve yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çufa. Bugün son derece çok eğlenceli, donanımlı uzmanımızla birlikteyiz. Cevdet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? <gülüyor> Sağ olun. 10 numara 5 yıldız. <gülüyor> Bu dostlarımızı da görünce zannediyorum teknoloji tam gazı ilerlerken Cevdet Özcan Bey'le gelecekteki hatta şu anda dünyanın birçok yerinde robot dostlarımızla da birlikte gelmiş. Nasılsınız? Daha başka keyifleriniz nasıl? Teşekkür ederim. Robotik olarak yani bize böyle bir imkan verdiğiniz için de Sütücülerinizi açtığınız için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, peki e, robotik nedir? Yani robotik eğitimi nasıl yapılır? E, bu, bu kadar robotu kimler nasıl üretti? E, merak içindeyiz açıkçası. Şimdi biz bu işi 5 yıldır yapıyoruz. 5 yıldır yaptığımızdan dolayı da elimize bu şekilde e, malzemelerimiz, Bunlar hepsi öğrencilerimizle beraber yaptığımız göz, el emeği, göz nuru malzemelerimiz. Bunlar görüldüğü gibi hepsinin farklı farklı fonksiyonları var. Şimdi robotik denilince insan insanlığın var olduğundan bu zamana kadar baktığınız zaman her alanda işimizi kolaylaştırmak için yani icat ettiğimiz her şey aslında robottur. Ama bunu Gerçek manada ise yani 1100 yıllarında El Cezire abdest almak için yapmış oldukları işte fil ibriyi, ondan sonra değişik yani makinalarla hayatımızı kolaylaştırmış ve zaten Fırat ile Nehri arasında yaşadığından dolayı da Cezire ismi almış ve Orta Çağda. Türk dünyasını, Müslüman dünyasını çok ileri seviyeye getirmiştir. Daha sonra bakıyoruz, Sultan Abdülhamit, robot yaptırmış ve Rus kralına göndermiş. Tabi giderken yolda, o gemi battığından dolayı, o yapmış, yapılan o eserden de haberdar değiliz. Ondan dolayı, yani Abdülhamit gerçekten çok büyük bir dahi sanat ve sanatkarlıkla alakalı, yani bize çok büyük ufuklar çizmiştir. Ama bunu tabii ki bilmediğimizden dolayı da ecdadımıza, atalarımıza olan ilgimiz tabii ki az. Şimdi bu son zamanlarda kullanılan robotlara baktığımız zaman ise hepsi bir enerjiyle çalışan, bir iş yapan robotlardır. Bakıldığı zaman işte en basitinden başlayalım. Burada Lego tarzı dediğimiz Lego yap-boz anlamına gelirdi. Herkes çoluğuna, çocuğuna bunlar alıyor. Evet. Nedir yani? Hepimiz çocuğumuza legoları aldığımız zaman bir şeyler yapmasını, bir şeyler üretmesini, bir şeyler öğrenmesini isteriz. Yani parmak kaslarının gelişmesinden, evet. zihinsel gelişiminden bunların hepsini geliştirmek için lego alırız. Şimdi elimizdeki parçalar ise robotlar ise Lego artı robottur. iş marka robotlar. Bunun yanında Lego'nun da aynı tür robotları var. E, m firması var. Ondan sonra Robo Robo e, firmaları var. Bunların da farklı robotları var. Ve hepsi de çok faydalı robotlar. Çok faydalı işler görüyorlar. Evet, öncelikle hangisini bize tanıtmak istersiniz? Veya şimdi, yapılış hikayesi. Şimdi... Burada hepsinin yapılış hikayesi var. Yani bunlar mesela şu basit öğrencilerin yaptığı ilk robotlardır bunlar. Evet. Bunlar maskot olarak yani ben ilk yapılan robotları saklarım. Evet. Çocuklara hem değer verdiğinizi gösteriyorsunuz hem de çocuk yanınıza geldiği zaman masasının masasının üzerinde kendi robotunu gördüğü zaman mutlu oluyor. Ve sizden yani çok olumlu bir sinyal alıyor. Öğretmenimle seviyor. Öğretmenimle yani geldiği zaman ilgi ve alakayı daha fazla alıcılarını size karşı açmış oluyorum. Peki kaç yaşında robot eğitimine başlanabilir? Robot eğitimine aslında çocuk yürümeye başladığı zaman veyahut da emeklemeye başladığı zaman ne yaparız? Oynaması için bir şey veririz. Evet. Aslında o verdiğimiz şeyler de top olabilir veyahut da farklı oyuncaklar olabilir. Onlar da aslında bir nedir? Yani çocuğun ilgisini çekmek için bir robottur. Ama bu robotların asıl yani yapılacak yapılış yaş ise 5 yaş ve üstü diyoruz. 5 ile 77 yaş arası robot yapılabilir. Yani bir uğraş terapisi veya veya dikkat eğitimine katkı sağlayacak faydaları var mıdır? Şimdi şu robotu biliyorsunuz Lego Education serisi ve bunlar yap boz olarak yani bildiğimiz robotlar. Çocuklar bunları yaparken yani bir Temaya göre yapması lazım, bir e, şeye göre yapması lazım ki, algoritmaya göre yapması lazım ki çocuk adım adım, adım adım öğrensin. Bu adım adım öğrenmede zaten beş yaşından sonra başlar. Baktığımız zaman birinci temrinde, ikinci temrinde, üçüncü temrinde, üçüncü temrinde, üç, dört, beş, de, altı, yedi derken yani çocuk bu şekilde arka arkaya yani işlem takip ederek yaptığından dolayı çocuk problem çözmeyi de öğreniyor. Matematikte çocuğa bir işlem verirsiniz. Bu işlemi yaparken çocuk ne yapar? İşlem sırasına göre yapar. Çocuğa yıllardır yani öğrettiğimiz şey nedir? Çocuğum önce parantez içerisinde yapacaksın. Sonra toplamayı çık çıkarmayı yapacaksın. Sonra işte nedir? Önce e, parantez içerisinde yapacaksın. Çarpmayı bölmeyi yapacaksın. Daha sonra toplamayı çıkarmayı yapacaksın diye işlem sırası veriyoruz. İşte çocuk da bu işlem sırasında böyle öğreniyor. Mühendislikte de nedir, var, ne vardır? İşlem sırası vardır. Aslında hayattaki her şey işlem sırasına bakar. Bir çayı ateşe koyduğun zaman demleme safhası vardır. Yani bardakla önümüze gelene kadar yani bir işlem sırasından geçerek gelir. Bir yemek pişerken işlem sırasından geçer. İşte biz de çocuklara ufak yaşlarda bu işlem sırasını veriyoruz. Bravo, bravo. Şimdi çocuklara... Eğitim olarak verdiğimiz, ana sınıfındaki vermiş olduğumuz e, robotlarımız, işte bu Legolar, sizin masanızda da var. Evet. Bunlar çocuklarımıza işlem sırası olarak vermiş olduğumuz Hı. basit bir yapbozlardır. Bunlar evet. hareket ederler. Hareket evet. etmesi, robotun hareket etmesi çocuğun bir eser ortaya koyduktan sonra o eserin hareket etmesi çocuğa çok büyük bir sinerji verir. Peki hareket ettirelim bunları. Yani nasıl bir, e, hakikaten Empati yapmaya çalışıyorum da bir çocuğun nasıl sevinebileceğini görmek isterim. Şimdi öncelikle ben size elimizdeki kaynağı tanıtayım. Tabii ki. Kaynağı tanıttıktan sonra bunu nasıl eğitimine veriyoruz? Yani bunun bir öğretmen eşliğinde, öğretmen nazar, nezaretinde bir eğitiminin verilmesi gerekli olduğunu. Tabii. Yoksa çocuğun eline malzeme verip al oğlum, al kızım bu robotu yap. Bunların hepsini yap. Çocuk ne yapar? Bir solukta bunları yapar. Evet. Ya ama bir şey öğrenmez. öğrenmez. Bizim asıl amacımız çocuğa ne yaptığını, farkındalığını göstermemiz lazım. Tabii. Çocuk ne yaptığını, nasıl yaptığını görmesi lazım. Yani bunu da bir robotik eğitimi ve robotik eğitmeniyle ancak mümkün tabii, diyorsunuz. Tabii, yoksa çocuk yani Lego gibi ya, ya, yap boz ya, yapar. Ondan sonra dersiniz ki çocuk işte paketi bitirdi. Ama ne öğrendi? Bizim için ne öğrendiği önemli. Evet. Şimdi ben size şuradan ilk robotumuzu açayım. Ve bu robotu nasıl yaptığını, nasıl yapıldığını, çocuğun burada neler öğrenmesi gerekli olduğunu tek tek yani buradan basit bir şekilde göstereyim. Evet gördüğü gibi bir yel değirmeni robotumuz. Evet, gösterelim isterseniz kameraya. Yel değirmenin robotumuza bakıldığı zaman burada... Üç tane resim var. Bu üç resmin çocuğun algılarını açıp bu üçünü de rüzgarla çalıştığını göstermesi lazım. Gösterdikten sonra parçaların nasıl bağlandığını burada biz eğitmenden öğrenmesi lazım. Yoksa deneme yanılma yöntemiyle bunu öğrenmesi çocuğa bir şey kazandırmaz. Ama ne yapar? Deneme yanılma zaten bizim işimizde de var çocuk deneme öğrenerek problem çözmede iş yapmaktan korkmaz. Evet, burada parçalarımıza ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra adım adım mühendislik ve işlem sırasını takip ederek çocuğumuz robotunu bitiriyor. Robotunu bitirdikten sonra en sonda neler öğrenmesi gerekli olduğunu biz burada çocuğa anlatıyoruz. Mesela robotumuzda Evet, yel değirmeni robotumuz. Görüldüğü gibi bunun üzerinde hiçbir enerji kaynağı yok. Yani elektrik yok, batarya evet. yok. Peki nasıl üretiyorsunuz elektriği? Şimdi normalde elektrik üretmek için bir motor olması yeterli. Bu motor da zaten burada mavi renkli içeride görüyorsunuz. Evet. Ve buna bağlı olan bakın bir kol var. Kol dişliler sayesinde ne yapıyor? pervaneyi döndürüyor. döndürüyor. Dönderirken biz ne yapacağız? Burada da ben bunu döndürdüğüm zaman bunun hangi yöne döner? E, pervane veyahut da yel değirmenin o değirmenin şeyleri, pervaneleri ne döne, e, döner? Onu takip ediyoruz. Mesela şu şekilde saat yönünde döndürdüğüm zaman bakın bu şekilde dönüyor. Şu şekilde dönecek. Bir döndürelim isterseniz. Görüldüğü gibi dönüyor. Onu buradan çocuk takip ediyor. Takip kitapta da Diğer şeyleri göstererek, buradaki e, örnekleri göstererek çocuk bize çözüm üretiyor. Doğru. Bu çözümün karşılığında en sonda öyle bir şey var ki, burada çocuk hangi e, işlemi yaptığını, bu işlemin nasıl olduğunu anlatırsa bu işi öğrenmiştir. Şimdi baktığımız zaman burada nasıl elektrik elde ediyoruz? Bakıyoruz, bunu çevirdiğim zaman, Evet. Görüyorsunuz. Görüyorum. Elektriği görüyorum. Evet. Lamba yanıyor. Ve çocuk Kendi şekilde... kendini üretti. Tabii. Motor elektrik üretti. Evet. Çocuk burada elektriğin nasıl üretildiğini öğreniyor. Daha üçüncü sınıf, ikinci sınıf ve birinci sınıf öğrencisi yapıyor bunu. Ve bu şekilde elektrik nasıl üretilir çocuk bu yaşta buna hakim oluyor. Şartların nasıl çalıştığını çocuk öğreniyor. Peki diyorum. Saat yönünde çevirdiğim zaman lamba yandı. Peki ters çevirdiğim zaman yanacak mı? Hayır. Niçin yanmıyor? Burada bataryanın artı ve eksi kutuplarını anlatıyoruz. Elektrik veya da işte nedir? Artı eksiye bağlı değilse, artı artıya bağlıysa devreyi tamamlamayacağını çocuğa bu yaşta öğretiyoruz. Ve çocuk yaşından önce bilme ve teknolojiyi ...faydalarını çocuğa çok farkındalık kazandırıyor. Peki daha yüksek yaşlar için örnekleriniz var mı? Şimdi ana sınıfından ben devam edeyim. Evet. Şimdi, şimdi burada görüldüğü gibi basit bir köpeğimiz var. Bu evet. köpeğimiz... ...bir... ...yani dikkat eksikliği olan... ...veyahut öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci tarafından yapıldı. Çok son derece şaşırtıcı. Şimdi bu öğrenci... Evet. ...ofise geldiği zaman bir baktık, yani yanında kardeşleri de vardı. Kendisinden küçük iki tane kardeşi vardı. Ve kardeşleri robotu aldığı zaman, yani gördüğü zaman hemen ufaklıklar aldı, Abi de bir şey kalmadı. Yani baktığınız yani şudur, kardeşleri de bunu hemen ne yaptı? Özümsedi. Yani kardeşleri daha beş yaşında, üç yaşında kardeşleri var, bunlar daha fazla özümsedi. Yani bir tane öğrencimin kardeşi yapmıştı, o da anaokuluna gidiyordu. Ve robotuyla yatıp kalkıyormuş. Nedir? Bunu çocuk özümsemiş, kendisinin bir parçası olduğunu görüyor. Nedir? Bunu farkında kılan hareket etmesi. Doğru. Almış olduğunuz oyuncaklar hareket ettirebiliyor musunuz? Size bir şeyler katıyor mu? Önemli olan o. Şimdi açtığımız zaman bakın. İşte bu. de burada, ana sınıfı deyip de geçmeyelim, çocuğa insanın da nasıl yürüdüğünü anlatıyoruz. Siz yürürken ne yapıyorsunuz? Bir ayağınız üstte, bir ayağınız altta. Yani havada, yerde, bu şekilde yürüyorsunuz. Ama robot da aynı şekilde yürüyor. Bu ayağı attığı zaman, bu iki ayağı attığı zaman diğer iki ayağı yerde oluyor. Bunun tavşanlarda, uyguladığımız modeli var. Bu, bu, bu nasıldır? Bu şekilde iki ayaklı gider. Bunlara biz çocuklara iki ayaklı da olsa, dört ayaklı da olsa insanların nasıl yürüdüğünü, nasıl dengede kaldığını, dengeyi anlatıyoruz. Ve ufacık yaşta bu çocuklar yani bunları fark ediyor. Yani fiziktir, kimyadır veya matematiktir. Evet. Bu dersler, bu robotların veya robotik eğitimin içinde ...bizzat uygulamalı olarak yer alıyor anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. Şimdi... ...çoğu yaptığımız şeylerin farkında değiliz ya. Çok Doğru. şeyler yapıyoruz. Ama <gülüyor> farkında değiliz ne yaptığımızı. İşte biz bunlarla çocukları fark ettiriyoruz. Hayatını fark ederek yaşıyor. Fark ederek yaşayan çocuklar ise... ...hayatta karşısına çıkan her olayı fark ederek yaşar. Fark ederek yaşarsa bu çocuk da yani nedir hiperaktifte sorunu kalkar. Öğrenme güçlüğü kalkar. Niye? Çünkü fark ediyor artık. Tamam. Diğer türlü bu çocukların hasta olmasının sebebi zaten fark etmediklerini. Yani farkındalıkları ve içgörüleri yükselince hem sorunu hem de çözümü kendisi bulmuş oluyor. Kendisi buluyor. Evet. Yani balık tut balık vermek yerine robotlarla balık tutmayı öğretiyorsunuz. <gülüyor> evet. Peki diğer yaş gruplarını hani Böyle büyük bir projeye zamanımız var ama özet şekilde geçerseniz çok daha güzel olacak. Şimdi şöyle bakalım. Burada elektro gitarımız var. Evet. Bu elektro gitarımız iki tane sensörden oluşuyor. Birinci sensör önüne geldiği zaman ses çıkartıyor. İkinci sensör sizin elinizin mesafesine göre hangi sesi çıkaracağınızı düşünüyor. Söylüyor ve bu şekilde bu elektro, gitar olarak yani çalışıyor. Arkasında işlemcisi var. Bu programlanıyor. Çocuk kod yazmayı, program yazmayı öğreniyor. Kaç evet. yaşlarda öğrenebiliyor? Dört yaş. Dört yaş. Dört yaş. Dört yaş. Muhteşem. Yani çok zor değil. Evet. Bununla alakalı ise kitabımızda çok enfesir Bakın programcılar böyle yani lise çağına gelmiş algoritma, akış çizergesi Bunları yapmakta zorlanır. Ama çocuk bunu robot üzerinde yaptığı zaman o kadar çok hoşuna gider ki yani yaptıkça yapası gelir, zevk alır. Evet. Biz bunları yani yaptırdıktan sonra çocuklara yarıştırıyoruz. Görüldüğü zaman burada ben bunu yani 5 yıldır eğitimini veriyorum ve kitap İngilizce olmasına rağmen çocuk burada ne dediğini biliyor. Evet. Mesela start nedir? Stop nedir? Bunları da iyi biliyor. Left, right'i biliyor. Ondan sonra e, burada e, yukarıya, aşağıya, up, down'u biliyor. Yani çocuk bunları yani biliyor. Yani yabancı dil eğitimine de bu tabii, robotik tabii. eğitimi tabii, katkı tabii. sağlıyor. Zaten erken e, dil eğitimi de diyebilirsiniz buna. Yaşına göre erken dil eğitimi de veriyoruz yani. Burada program parçasını veriyor. Bu program parçası ne iş yapar? Çoyuk onu çözüyor. Yani bakın kodlamayı çözüyor. Hazır kodlar. Fakat yani o kodları ne yapıyor? çocuk çözüyor. Ondan sonra robotun üzerinde de uygulamasını yapıyor. Acaba evet. burada ben bu hızla gidersem yani pisti dönebilir mi? Evet. Veyahut da çizgiden çıkar mı? Bunların hesaplamasını yapıyor çocuk. Evet Kısaca ifade edeyim. Bu sette birinci sette mekanik. İkinci sette ...elektrik, elektronik, bilgisayar, programcılık devreye giriyor. Ve bunu üçüncü sette sensörler sayesinde çocuk ne yapıyor? Sensörleri kullanarak yani programlama yap yapıyor. Sensörleri kullanarak yani işlem yapıyor. Robota iş yaptırıyor. Bir engele geldiği zaman ne yapıyor? Robot yön değiştiriyor. Niçin yön değiştiriyor? Artık programlama sayesinde yön değiştiriyor. Evet, burada görüldüğü gibi... Uzaktan kumandalı robotumuz var. Bunu da biraz vaktimizi alacak ama göstermeden geçersem Tabii. buraya kadar getirdik. Evet. Şimdi burada üzerinde bluetooth alıcı var. Evet. Bluetooth verici, verici, alıcı verici. Yani bunlar ışığı mavi yanar, yanıp söner. Sabit kaldığı zaman bağlantıyı kurdu demektir. Cep telefonlarımızı da bağlantıyı kurup cep telefonumuzda da uygulamaları var. Ve o şekilde de kullanabiliriz. Evet, çalıştı. Geri geri hareket ediyoruz. Sağa sola. Bir de evet. kepçemize bu şekilde ne yapıyoruz? Evet, muhteşem. Geleceğin e, müteahhitlerini, inşaatçılarını ilgilendiren bir durum. Evet. Çocuklar büyük bir heyecanla Bunu çalışacaklardır. çocukları yarıştırıyoruz hocam. Yarışmalar yani, düzenliyorsunuz. Çocuklar aynı zamanda grup olarak çalıştıkları için yani beraber çalıştıkları ama bunlara çocuklara diyoruz ki yani aynı şeylere koyuyoruz. Hanginiz daha fazla yük taşıyacaksınız? Evet. Hanginiz daha fazla yük e, alacaksınız? Bunu e, şeylerimiz de var yani e, yarışma e, videolarımız da var. Evet. Kanallarımızdan. Evet şey, izleyebilirler. Son olarak süremiz bitti ama seyircilerimize bir cümleyle neler söylemek istersiniz? Şunu söyleyelim. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu Intel firmasının genel müdür yardımcısı Ayşegül İldeniz yani mikro işlemci ürettiklerini söylüyor. Evet. Ve bu mikro işlemcilerle ileride hayatımızı sensörlerle kontrol edeceğimizi söylüyor. Evet. Ve çocuklarımıza da bu ufak yaşta bu sensörlerle hayatımızı nasıl kontrol edebiliriz? Robot ve robotik eğitimi alarak çocuklarınızı geleceğe hazırlayın diyor. Ve 2020-2025 evet. yılında hayatımızı tamamen e, sensörlerle kontrol edeceğiz. Evet. Ve şu anda dünyada sensörlerle yapılmış arabalar var, şoförsüz arabalar var. Evet. Yani tamamen sensörlerle kontrol ederek yani hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Hı. Evet, bizler de hayatımızı bu şekilde kolaylaştırmak istiyorsak, çocuklarımızı geleceğe daha erken hazırlamak istiyorsak, robot ve robotik eğitimi aldırsınlar. Teşekkür ederiz. Cevdet Özcan Bey, tekrar hoş geldiniz. Bir sonraki programımıza sizi davet ediyorum. Değerli dostlarım, gördüğünüz gibi robotik ve robot dostlarımızla yeni bir iş Yeni bir kariyer programından hoşça kalın diyorum. Dostça kalın, robotlar ve robotik eğitimiyle kalın. İyi günler efendim.